Arkadaşlar merhabalar bu videomda Mikro Original yayınları hazırladı. TYT geometri soru bankası kitabında üçgende eşlik konusundaki ÖSYM tarzı testlerden testikin çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. BC'de eşkenar üçgen demiş. Hemen eşkenar üçgenliği şurada göstereyim. 60 60 60. Sonra 2 iç açı bir dış açıdan direkt burası 20 yapar. 2 iç açı bir dış açıdan burası da 40 mı yapar? Evet. Eşkenarlıktaki şöyle eşitleri de göstereyim ben sana. Sonra ne yapacağız? E hocam elimizde aslında iki tane üçgen var. Bak şuradaki beyaz üçgenle buradaki beyaz üçgen Açılar da eşit. Görüyorsun. Burası 120 derece. Burası da 120 derece. Ve 20-40-120-20-40-120. Ve 40'ın karşısındaki kenarlar da birbirine eşit. Dolayısıyla bunlar eşşürken oldu. E o zaman 20'nin karşısındaki kenarlarda birbirine eşit olmak zorunda. Yani şunun da şu birbirine eşit olacak. 2x-3 eşittir. X artı 4 olacağından. X böylelikle 7 çıkar. Bizden de zaten X deniyor. Cevap akçay olduğu birinci soruda. Geldik ki 90'lara mı da şu. Dalalım mı ya. Alfa, beta, alfa. Ya burada alfa, betalı üçgen var ama burada var mı? Yok. Biz kendimiz oluşturabiliriz. Şuradan şöyle bir dik çizsek hocam. Alfa 90 burası beta oldu. Yani şu üçgenle şu üçgen benzer. Hatta 90'ın karşısında ileri eşit olduğu için eş üçgen oldu. Beta'nın karşısı üstte. Beta'nın karşısı burada da 3'tür. 3, 5, 3, 4, 5 üçgeninden 4 geldi. E hocam 3, 5 burası da 4 olacak ya. Buraya da 1 kaldı o zaman. Çünkü tamamı 4 olduğunda. E 90 bir de burada Pisagor x'in karesi eşittir 1'in karesi artı 4'ün karesinden 17 çıkar 16 artı 1'den x de böylelikle kaç çıkacaktır kök 17 çıkacaktır yani ikinci soru Cehan oldu geldik 3'e çekil bir de şekilde ABC üçgeni acye boyunca katlanmış acye boyunca katlanmış böyle arkadaşlar katlamalarda üste veren kenarlar birbirine eşit üste binan açılar birbirine eşit 10ken Burası da 10 olacak Şununla şu birbirine eşit olacak 80'ken Burası 80 olacak Sonra tepe açısı da buraya gelecek. E, BB üstü arasındaki uzaklık isteniyor bizden. Hocam şurayı da çizelim şöyle. Hop çizdik. E, ne yapacağız şimdi? Kardeş 40 80 daha kaç? 120 buraya kaç kaldı? 60. Hocam aynı şekilde burası da 60 üstüte açılar ya da 40 80'den dolayı. Aa burada 120 derece. 120 ve 10 10. İkisi kenar 30 30 123ken çıktı burada. E 10 10ken burası da köküç katı değil midir? Yani 10 köküç yapar. Üçüncü soru edremit oldu geldik dörde. Verilen şekillerde aynı renkli kenarların uzunlukları birbirine eşittir. Evet. Şimdi şunlar birbirine eşit verirmiş. Şu, şu, şu eşit verirmiş. Şimdi diyor bize. İşlemlerinden hangileri uygulanırsa oluşan üçgenler eş olur diye soruluyor. Şimdi ne yapacağız? A noktasından BC'ye dikme çizersek. A'dan BC'ye bir dikme çizersem kardeşim ne oluyor? Hocam dik çizdiğimde iki eş parçaya bölüyorum. AA bir dik kenar A iken hipotenüs kırmızı A. Eş üçgen oluştu mu burada? Ha burada oluştu. Şurada hocam şu üçgenle şu üçgen de oluşturdu. Çünkü ikiz kenar ya bunlar. Şimdi diyor ki aynı renkli kenarın uzunlukları birbirine eşit. Burada hocam bu ikiz kenar üçgen. İkiz da çizilen yükseklik tabanı iki parçaya biliyordu. E o zaman A burası da H ya. A H S A H, S. Oldu mu arkadaşlar? Oldu. İki tane eş üçgen oldu. Evet birincisi doğru oldu. Sonra DF F köşegenin çizme. Arkadaş DF köşegeni çizersem bak ne oldu? Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. E şuraya da C dersem hocam ABC'lik bir üçgen var burada da bir ABC'lik bir üçgen var. E, kenar kenar kenardan iki üçgene üçgen, üçgen oldu mu? Oldu. O zaman DF köşegeni çizdiğimde oldu. KM köşegeni çizince. KM köşegeni çizince de yine oldu mu? Oldu. Çünkü niye? Şuraya N N dersem, buraya M M dersem. E hocam burası da T diyelim mesela. NMT NMT 2 üçgen ne oldu? Bütün kenarları eşit oldu. Bütün kenarları eşit olan üçgenler eş üçgenlerdi. Dolayısıyla bunlarda eş üçgen oldu. Üçüncüsü de doğru oldu. Dolayısıyla dördüncü soru E oldu. Geldik beşe diyeceğim ama bomboş boş bir sayfa görüyorsunuz. Sebep 2020 Mayıs çıkmış. Bunu siz çözeceksiniz arkadaşlar. Tehlikeden dolayı ben çözemiyorum. Uygulamadan da bakabilirsiniz. Altıya geldik. Şekilde kenar uzunluğu santimetre açı ölçüleri de derece cinsinden verilen ABC üçgeni gösterilmiştir. Bu nasıl bir üçgen? 30-60-90 üçgen. 30 karşı 1'si 90'ın karşısı 2 60'ı ikarısı da köküçtür. Buna göre aynı birimler cinsinden verilen aşağıdaki üçgenlerden hangisi ABC üçgeni ile eş değildir diye soruluyor. Arkadaş 60'ın kolları 1'e 2. Burada da 60'ın kolları 1'e 2. Bununla bu eş üçgen midir? Kesinlikle kenar açı kenardan dolayı. Evet. Şurada 1-2 köküç. Hocam burada da 1-2 köküç. Kenar kenar kenardan iki üçgen eş midir? Kesinlikle. Şu 30, 30, 60, 90 üçgeni verilmiş. Hocam bütün açıları eşit ve karşı karşısı 3. Burada da bak 30, 60, 90, karşı karşısı 3. O zaman bununla da bu eşit midir? Eştir. Yine de 60'ın karşısı köküçü 30'ın karşısı 1 deyip buranın da 2 olduğunu bulup 1, 2 köküçü buluruz. Dolayısıyla 2 üçgen eşittir diyebiliriz. E hocam 30 var, 2 var, 1 var. E burada ne yapabiliriz? Şuradan bir dik çizsek 90'ın karşısı 2'yken 30'ın karşısının 1 olması lazım. O zaman çizilen dik tam olarak buraya denk geliyor. Burası da 3 olacak. Evet 1-2 üçlük üçgen oluyor. Bu da eş üçgen oluyor. Demek ki eş olmayan burası. Sadece açılar 30-60-90 verilmiş. Kenarlar verilmiş mi? Verilmemiş. Burası 1 değil de 2 yazabilirim mesela. Değil mi arkadaşlar? O yüzden kesinlikle eş olmayan hangisi oldu? E-dremit, çıkkı oldu. Burası 2 de olabilir. 3 de olabilir. Böyle değerlerde alabilir ondan dolayı. Evet 6. soruyu böylelikle ne bulduk? e bulduk. Geldik 7'ye. ABC üçgeni. AC ve BC kenarları boyunca katlandığında sırasıyla şu üçgenler elde ediliyormuş. Şöyle katladığımızda hocam birken bir. Birken burası da bir katlamadan dolayı. Sonra e, 90'ın karşısı 2 bu 30'ın karşısı birdir. Bu 30 60'a 90'ın üçgen çıktı. E o zaman burası da köküç mü oldu? Evet. Hatta burası da köküç. Burası da 90. E hatta katlamada burası üst üste binan açılar eşit olacak. Burada da katlamada üst üste binan açılar eşit olacak. Burası da 30 oldu. Bizden şuradaki uzunluk isteniyor. Hop şöyle. E arkadaş bitti. Şu 2 iken. Burası da 2 değil mi? Katlamadan dolayı üst üste binen kenarlar eşit. Evet. E hocam bak burası 90 derece oldu. Burada bir Pisagor yapabilirim. Kenarlar da şu ve şu değil mi? Evet. Yani kökücü 2. E hocam burada x diyecek olursak x'in karesi neye eşittir? Kökücün karesi artı 2'nin karesine eşittir. E buradan 3 4'ten 7 yapar. x kare 7 ise x de böylelikle kök 7 çıkar. Dolayısıyla 7. soru c hat oldu. E. 6 çubuk uç eklenerek dik kenarları aşağıdaki gibi doğrusal olan iki dik üçgen elde edilmiştir. Ee, Renkler aynı olan çubuklar da eşit uzunluktaymış. Tamam. E hocam çizgiye çizgiye çift çizgiye çift çizgi bunlar da eşit. Valla bütün kenarları eşit olduğu için bu iki üçgen eş üçgen mi oldu? Evet. E, burada S'yi gören 90, S'yi gören 90 çizgiyi gören alfa, çizgiyi gören alfa burası da teta dersem burası da teta oldu mu arkadaşlar? Oldu. Alfa ile tetan toplamı kaç? 90. E hocam alfa ile tetan toplamı 90 ise burası da 90 oldu mu? Oldu. Bizde ne diyor şimdi? Şurası 17 verilmiş. Şuradaki de 7 verilmiş. Hmm. Arkadaş şuranın 7 olması demek. Hop, Şuradaki mesafenin 7 olması demek anlamına gelmiyor mu? 7. Yani sen buraya A dersen burası A artı 7. Yani A artı 7 burası. Sonra çizgi A çift çizgi A artı 7. Bitti. Şu ikisinin toplamı 2A artı 7 eşittir. 17 ise 2A eşittir. Ondan A'yı da 5 olarak buluruz. Bizden ne isteniyor? Siyah çubuğun uzunluğu. Hocam A'yı 5 bulduk ya. A 5 iken burası 12 olur. 5 12 13 üçgeninden siyah uzunluğu da ne bulmuş oluruz? 13 bulmuş oluruz. 8. soru böylelikle. Cihan çıktı. Ve geldik 9'a. Çevresi 30 olan. ABC eşkenar üçgeni. Hocam eşkenar üçgen ve çevresi 30. Bir kenarı kaç yaptı o zaman? 10 yaptı. Sonra BC'ye dolusu da ok yönünde 6 santimetre. B buradayken buraya 6 santimetre ötelenmiş diyor ya. 6 oldu o zaman burası. Hocam aynı üçgen ya. E bu da eşkenar üçgen oldu mu? 60-60-60 evet. Ana ne çıktı? 60-60 ise burası da 60 oldu mu? Oldu. Bir kenar 10'du. 10 hocam burası da 10. E o zaman buraya 4 kaldı. Burada da bir dörtlük bir eşkenar üçgen oluştu. Boyalı üçgenin çevresi soruluyor bize. Çevrede 4'ten 3 tane var. O da kaç yapar? 12 yapar. Yani 9. soruyu böylelikle C han, bulduk. Ve test 2'yi hallettik. Sırada ne var? Test 3. ÖSYM tarzı testlerden test 3'ü çözeceğiz bir sonraki videoda. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.